Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Armib bugün sizinle birlikte bir oyun yapacağız daha doğrusu yapılmış bir oyun size biraz göstereceğim tam olarak bitmiş bir oyun değil fakat yarısı bitti falan diyebiliriz yani Çünkü büyük bir çoğunluğu bitti. Ok, benim kulaklarımda sesler geliyor. Şimdi arkadaşlar oyunumuz bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri oyunu TSK oyunu tam olarak böyle diyemeyiz aslında ama içerisinde Türkiye teması barındıran bir oyun olacak bu. Şimdi gelin bakalım. Şimdi oyunumuzun atmosferi bu şekilde olacak. E, oyunumuz bir Multiplayer Shooter oyunu olacak. First Person Shooter. E, i̇ki adet takımımız var. Oyuna girerek bunu size göstermek istiyorum. Hemen Türkiye Sınır Savaşı diye e, şu anlık yaptım ama tabii ismi değişebilir neden değişmesin. Oyunumuz burada başlıyor. Cidden bozuk bir oyun şu an. Ee, bunu siz de görüyorsunuz. Neyse oyunu yeni yapıyoruz daha. Neyse oyunumuz bu şekilde. R6 bir oyun olacak ee, falan filan. Şu an böyle oyun çöp gibi gözüküyor ama first person'a geçtiğimizde muhteşem bir şey oluyor yani gerçekten. Burada gördüğünüz gibi. Oyun genel olarak bu şekilde olacak. Third person'a geçilmeyecek. Yalnızca first person oynanacak. Evet gelin o zaman şöyle güzel silahlarımızdan başlayalım. Ben şimdilik tanıtım için bunu alacağım biraz. Çünkü neden olmasın çok şekil Duyuyor musunuz bilmiyorum ama azıcık ses açabilirim aslında. Um, ayak seslerimiz var. Her alanda farklı ses çıkartıyor. Her alanda farklı ses çıkaran mermi türümüz var falan. Evet arkadaşlar oyunumuz tam tamına 12 veya daha fazla kişi 15 falan olabilir. Bu tarz bir kişi sayısıyla oynanabilecek. 2 e, adet takım var. Türk askeri ve e, terör örgütü isminde. ...Türk askeri için gerçekten Türk askeri forması falan düşünüyoruz ve yaptık da açıkçası birazdan göstereceğim sizlere. Her neyse bu oyunu kimler yapıyor peki? Ben bu oyunu yalnız yapmıyorum. Ben bu oyunu tam olarak SCP Vakfımızın geliştirme takımını vurduğum kişilerden yapıyorum. Daha doğrusu denemek için kendilerine bu, bu oyunu yaptırıyorum. Koordinasyonu ben de tam olarak oyunun. Ben kendilerine küçük küçük parçalar söylüyorum. Diyorum ki silahları yapın, diyorum ki mapi yapın, diyorum ki bilmem ne yapın işte takım sistemini yapın vesaire. Onlar bunları yapıyorlar, ben de oyuna ekliyorum, bir tam oyun haline getiriyorum, hepsini alıp yani Evet işte arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi, ben bu oyunu böyle kısa bir video içerisinde tanıtmak istedim, yapımına başlıyoruz, yapıyoruz Kısa bir süre sonra bu oyun çıkacak Şimdi arkadaşlar, SCP Vakfı durumu şöyle olacak Bu kurduğum alt takımdan, alt yapıdan daha doğrusu bir SCP Developing Team'i oluşturacağım Şimdilik onlara bu taş küçük görevler veriyorum. Daha sonrasında E.S.P. Baktanın orijinal stüdyosuna giriş sağlayacağım kendilerine. Şimdilik böyle takılacağız. Bu oyun yakında bitecek. Sizlere bu oyuna gerçekten bekleyeceğim. Yani güzel bir oyun çıkacak buradan. Eminim güzel olacak bu yani. Hepiniz seveceksinizdir. Destek olmak isteyenler varsa bu oyuna katkıda bulunmak isteyenler, yapımında rol oynamak isteyenler varsa takipte kalabilirsiniz. Developing'e girme konusunda kendinize test ediyorsanız, kendinize güveniyorsanız bana ulaşabilirsiniz Discord'dan. Ben ama işte developer'a takatılmak istiyorum demeyin. Direkt yapabildiklerinizi yapıştırın oraya. Hemen böyle hızlı bir şekilde. Ben bunları bunları yaptım. Şuralarda görev aldım. Şu oyunları yaptım falan diyebilirsiniz. Başka bir şey demeyeceğim. Ama. Suyumu içeyim sonra da gideyim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye.